Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2019 Cilt 6, Sayı 1 Belleğin Mekanından Mekanın Belleğine Kavramsal Bir Tartışma Pınar Melis Yel Parmaksız Tarih boyunca disipliner sınırların içinde ve ötesinde belleğin nasıl kavramsallaştırıldığı mekansal göndermelerin niteliğini de belirler. Aynı zamanda söz konusu mekansal göndermeler Belirli dünya görüşleri ve toplumsal yapıları yansıtan tarihsel temsiller sunar. Belleğin mekana yönelik kuramsal olduğu kadar ampirik çalışmalara ve hatta mekana yönelik çeşitli politik, estetik ve benzeri müdahalelere dayanak olarak görülmesi, bellek ve mekan arasındaki, özellikle toplumsal düşünce tarihi içinde gerçekleşen ve bugün bellek çalışmaları alanındaki temel anlayışları oluşturan ilişkinin değişen boyutlarını hesaba katmayı gerektirir. Bu çerçevede, metaforik bir topos, Yer olarak, bellek yaklaşımından, analitik bir kavram olarak bellek yaklaşımına yönelen düşünce çizgisi takip edilerek, günümüzde bellek ve mekan arasındaki ilişki, bellek çalışmalarının sağladığı güncel kavramlaştırma olanakları açısından tartışılmaktadır. Eleştirel Kent Çalışmaları alanının önemli bir kavramı olan kent hakkı, bellek çalışmaları alanının kavramsal araçlarından yararlanarak oluşturulan bellek hakkı kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Bu makalenin amacı, bellek ve mekan arasındaki kavramsal ilişkinin temel uğrakları üzerinden ilerleyen düşünsel dönüşümü izleyerek, böylesi bir kavramsallaştırmaya katkıda bulunmaktır. Demokrat Parti ve Radyo, bir ıslahat girişimi, 1954 Çağla Kubilay, Mehmet Pelivan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarını 1957 yılında Demokrat Parti'ye bırakması, bir devlet kuruluşu olan radyonun da devre anlamına gelmektedir. Bu durumda merak edilen ilk nokta, muhalefette olduğu yıllarda siyasal partilere radyoda konuşma hakkı talep eden Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde nasıl bir çizgi izlediğidir. Sorgulanması gereken ikinci nokta ise, Demokrat Parti'nin radyoyu kendi siyasal çıkarları doğrultusunda nasıl değişime tabi tuttuğudur. Bu bağlamdan hareketle bu çalışmada radyonun 1954 yılındaki ıslah girişimlerine odaklanılmakta, ıslahatların içeriği ve Demokrat Parti'nin bu ıslahatlar yoluyla radyo özelinde ne yapmak istediği irdelenmektedir. İnceleme için ulaşılabilen yazışmalar, devlet arşivleri, duruşma ve meclis tutanakları, yasalar, komisyon raporları, Milliyet, Cumhuriyet ve Akşam gazeteleriyle Radyonun Sesi, Radyo Alemi ve Akis dergileri taranmış, ayrıca radyo ile ilgili önemli kişilerin anılarından yararlanılmıştır. İnceleme sonucunda yayın içerikleri Çalışanlar ya da altyapı gibi konulardaki kimi ıslahat girişimlerinin radyoyu iyileştirmek konusunda isabetli olduğu, ancak alınan kararların tam anlamıyla uygulanamadığı, radyonun iyileştirilmesiyle Demokrat Parti'nin çıkarlarının çatışması durumunda Demokrat Parti'nin çıkarlarının tercih edildiği, yapılan bazı değişikliklerin radyoyu Demokrat Parti'nin propaganda organı haline getirmede önemli rol oynadığı görülmüştür. Derviş Zaim Sinemasını Tersten Okumak Üç Perde Yapısına Sızan Meta Sinema Yıldız Derya Birinci Oğlu Dervis Daim, geleneksel Osmanlı İslam sanatlarıyla Türk sineması arasında sinematografik bir bağ kurarak anlatılarının çoğunu bu çerçeveden sunar. Filmler, bir yandan klasik anlatı yapısının özelliklerinden yararlanırken, diğer yandan kendine referans veren kodları kullanarak meta sinemanın, meta kurmacanın özelliklerinden yararlanır. Bu noktada filmler gelenekle olan bağını seyircisine, metinler arasılıkla yolculuğa çıkardığı film zihin üzerinden ifşa eder ve çok katmanlı anlatı düzeyine seyirciyi de dahil eder. Çalışma, Dervis Daim'in Cenneti Beklerken, Nokta, Gölgeler ve Suretler, Rüya filmlerinin klasik anlatı dışında postmodern anlatı kodları içinde okunup okunamayacağı sorusuna cevap arar. Bu bağlamda çalışma, bu filmlerde yer alan görsel imgelerin anlamlarını çözümleyerek, ve meta kurmaca kodlarını irdeleyerek yönetmenin klasik anlatı yapısı dışındaki sinemasal dilini yorumlamayı amaçlar. Çalışma, imgelerin anlamlarının ortaya koyulabilmesi için kompozisyonel analizle değerlendirildiğinde, Zaimin anlatılarında klasik üç perde yapısının dışında kendi yapıtını transparan hale getiren bir dile sahip olduğu, özellikle dördüncü duvarı yıkma, erken anlatım ve görsel devamsızlık gibi öğeleri kullanarak öz düşünümsel kırılmalara neden olduğu ve böylelikle Klasik anlatıdan ziyade metometinsel anlatıya yaklaştığı söylenebilir. Sosyal medya çağında gazetecilik ve inovasyon. Twitter'da gazetecilik pratikleri üzerine bir analiz. Deniz Çaba Gazetecilerin, politikacıların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, sivil inisiyatiflerin, yurttaş gazetecilerin ve çevrim içi toplulukların aynı anda iletişim kurmasını sağlayan bir ekosistem olarak Twitter. Profesyonel ve amatörlerin mesleki bilgiyle amatör sezginin buluşmasına olanak tanıyarak yeni bir gazetecilik anlayışı ortaya çıkartmakta, bu gazetecilik türü sanal ortam gazeteciliği Ambient Journalism ya da son kullanıcı gazeteciliği End User Journalism gibi farklı kavramlarla tanımlanmaktadır. Ancak Twitter'ın sunduğu etkileşim ortamının gazeteciler tarafından nasıl kullanıldığı hala tartışmalıdır. Türkiye'deki gazetecilerin Twitter'daki etkileşimine odaklanan bu çalışmada, gazetecilerin takipçileriyle etkileşimi ve içerikteki etkileşim düzeyi üzerinden gazetecilik uygulamalarındaki dönüşüm sorgulanmıştır. Araştırmada, farklı medya kuruluşlarında çalışan 21 gazetecinin 14 Nisan ve 17 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki tweetlerinin analiz edilerek niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi, ayrıca 3 gazeteci grubu Eşik bekçileri, muhabirler ve serbest gazeteciler arasındaki farkılaşmanın ortaya konulması amaçlanmıştır. Sosyal medyanın reklamcılıktaki rolü, Instagram üzerine bir araştırma. Zafer Kıyan, Ergin Şafak Dikmen Sosyal medya, günümüzde öne çıkan reklam mecralarından birisi haline dönüşürken, popüler sosyal asiteleri de reklamcılık açısından yeni bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışma, Instagram'ı odağına alarak yürütülen bir saha çalışmasıyla Tanınmış kişilerin, ünlülerin, sosyal medyadaki reklam pratikleri üzerine yoğunlaşmakta ve reklamların aldığı yeni biçimleri belirlemeye çalışmaktadır. Çalışma, ayrıca kullanıcıların ünlü dolayımlı reklamlara verdikleri tepkileri incelemektedir. Bu kapsamda toplamda 2505 Instagram görseli Nijel Venital Yöntem Teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu görseller, 2017 yılında Instagram üzerinden en fazla geliri elde eden 10 tanınmış kişinin hesabından toplanmıştır. Sonuçlar, Instagram'da iki temel reklam stratejisinin uygulandığını göstermektedir. Bunlardan birisi, açık reklam stratejisi iken, diğeri gizli reklam stratejisidir. Ünlüler, her iki strateji altında farklı reklam pratiklerini de kullanmaktadırlar. Sonuçlar, aynı zamanda, kullanıcıların beğeni pratiklerinin görsellerin reklam içeriklerine göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Dijital hediyeleşme kültürü bağlamında hayran alt yazıları, puzzle fansub topluluğu, Gülşah Başlar, Selin Tüzün, Ateş Alp. Yeni medyada insanların ağlar üzerinden bir araya gelmesi, paylaşımda bulunması ve topluluk oluşturması, dijital hediyeleşme olarak adlandırılan farklı bir hediyeleşme anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle çevrimiçi hayran topluluklarında dijital hediyeleşme pratiklerinin belirgin örnekleri görülmektedir. Türkiye'de de ana akım medyada yer bulamayan animelere ilgi duyan hayranlar, interneti etkin bir şekilde kullanarak topluluklar oluşturmakta, internette dolaşıma giren animelere altyazı çevirmektedir. Bu çalışmada anime hayranlarının ürettiği bu çeviriler, topluluğa ve anime severlere adanan dijital hediyeler olarak değerlendirilerek, Hayran topluluklarının altyazı çeviri pratikleri üzerinden dijital alandaki hediyeleşme kültürünün dinamiklerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye'de etkin olarak altyazı çeviren bir hayran topluluğu olan puzzle Fansub topluluğu örneklem olarak seçilmiş, araştırma yöntemi olarak niteliksel yöntem tercih edilmiştir. Bu kapsamda çevrim içi gözlemin yanı sıra site moderatörü ve kurucusuyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayran altyazısı topluluğu içerisinde içerik üretimi sürecinde görev alan kullanıcılardansa Google Form üzerinden yapılandırılmış sorulara dayalı bir çevrimiçi görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Bu kapsamda 17 katılımcı araştırmaya dahil olmuştur.